Arkadaşlar selamlar 2022 model Audi a 3 sedan araçta adaptif kruis kontrol deneyeceğiz. Şu anda İstanbul trafikindeyim. Nasıl çalıştığını size tarif edeyim. Bildiğin üzere şuradan kolu var, buradan aktif edip düşürüyoruz Aracımız 2022 model benzinli artı elektrikli olarak geçiyor. Yeni model bu. Öncelikle buradaki set düğmesine basarak Aktif hale getiriyoruz. Ekranda yeşil kısım yanıyor. Görüyorsunuzdur. Şu anda araç kendiliğinden hareket halinde. Şöyle. Kısmını da gösteriyorum. Şuradan yükseltiyoruz. Mesafesini. Ne kadar uzaktan algılayacağını ne kadar yakından algılayacağını buradan seçebiliyorsunuz sonrasında ise şuradan yukarı yapa yapa hız artırıyorsunuz. Şu anda hızı biraz daha artırdık. Sistem olarak gerçekten tamam. olağanüstü bir tasarım yani eee ciddi manada kolaylık sağlıyor. Öndeki aracın hızını algılayarak radar sistemi dalga boyutunu ölçerek size hız ya da yavaşlık atıyor. Öndeki aracın durma seviyesine göre kendini ayarlayıp sizi yavaşlatıyor. Eğer öndeki araç tamamen durursa sizi de tamamen durduruyor. Ee, örnek veriyorum. Kırmızıda durdunuz. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Araç kendi kendine duruyor. Aradaki mesafe açıldığı zaman otomatikmen kendisi aynı şekilde yoluna devam ediyor. Sanki otopilottaymış gibi hareket ediyor araç. Şu anda biraz daha ilerleyelim. Hani akan trafik olduğu için şu anda durma olayı çok olmuyor. Ee, kırmızı ışık doğru da devamında yayınlamaya çalışacağım. Sistem oldukça basit. Kol üzerinden bütün aksamı yapıyoruz. Yani yoğun akan trafikte çok işe yarayacak güzel bir uygulam olduğuna inanıyorum.